Ben Emire, Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben gayet iyi hissediyorum. Bahar geldi. Bir bahar yorgunluğu olduğunu inkar edemem. Ama yine de baharın güzelliği, o çiçeklerin açması falan insanı enerjiyle dolduruyor arkadaşlar. Ve bugün elimde çok güzel ürünler var. Bitenler ve yeni gelenler şeklinde. Ee, şöyle söyleyeyim. Lina'cığım tonak kremini her zaman soruyorsunuz. Ben de daha önce kullanıp sevdiğim bir ürün olduğu için sizin de seveceğinizi düşündüğüm için Laneige yerine Espoa'nın Water Splash Sisa Tona kremini aldım arkadaşlar. UVI, UVB tam korunu içeriyor. Yapısı çok güzel. Şöyle göstereyim biraz elimde. Uygulamasını da gösterdim sizler için. Şöyle. Bakın nasıl hemen cildimin tonunu değiştirdi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok güzel nemlendirdi. Yapısı çok güzel arkadaşlar. Yağlı ciltlerden tutun da hassas ciltlere kadar sivilcesi olan ciltler için hepimize cilt ideal ürün. E çünkü içerik listesi çok güzel. İçerisinde niye var ki kendisi biliyorsunuz. Sivilce karşıtın olmasının yanı sıra cildimize pek çok faydalı etkisi olan bir maddedir. Arkadaşlar bu hem fiziksel hem de kimyasal bir güneş kremi. Fiziksel olarak içerisinde Titanium dioksit var. Ee, i̇ki tane de kimyasal e, güneş kremi vardı fakat söylemesi zor olduğu için kenarlara yazacağım sizler için. Bu güneş kremi hem de içerisinde sentayla asitik barındıran diğer az önce saydığım maddelere ek olarak çok başarılı bir ürün. Ciltte ton eşitlemesi yaptığı için e, gün içerisinde renkli nemlendirici veya fondöten veya benzeri şeyler kullanmak istemiyorsanız gerçekten çok yeterli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Kullandığım bir ürün. Bir süredir sizlerle paylaşacağım diye ve de Sanşat'a getirdiğim için deneyimliyorum. Artık hani yorum yapmaya hazır hissettiğim için bunu paylaşayım. 60 mil çok uzun süre gideceği anlamına gelir. Gelir gibi çoğaltabiliriz. Ben kendisini çok sevdim. Yapısı da çok güzel. Çok kolay dağılıyor. Yapış yapış bir etkisi yok. Fondöteni sürdüğünüz zaman da herhangi yani bir sorun oluşturmuyor. Eğer siz de tonal kremini bekliyorsanız kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim. Size e, şu üründen bahsedeceğim. Matrix Biolage markasının e, şampu ya şöyle söyleyeyim. Anti-Pelashure diye okunuyor herhalde. Eczamalarım var benim saçlarımda de. Ve eczama saç derisindeki aşırı bir boyutta. Normal e, bir şey düşünmeyin yani. Ve onu geçirmek için ben türlü türlü şampuanlar kullandım. Bu arkadaş da onlardan bir tanesi. işe yaramadı. Belki sizde etkisi olmuştur. Etkisinin olduğunu bildiğim insanlar var. Fakat benim için etkili olmadı. Bu arada bu çok güzel bir markadır. Seviyorum bunu da. Laneige'in Time Freeze Eye Serum'dan bahsetmek istiyorum. Bu da çok güzel bir ürün. Ben bunu bayağı kullandım arkadaşlar. Yani şişe şişe kullandım. Öyle söyleyeyim. Fakat... Bir süre sonra üretimi Kore dışında, yani Singapur'da falan yanlış bilmiyorsam hala satışta ama Kore içerisinde e, görmüyorum, öyle söyleyeyim size. E, bu da şey gibi, külürsiğmez gibi oldu açıkçası. Ama ben seviyordum, eğer olur da denk gelirseniz almanızı tavsiye ederim. İçerisinde heroine asit bulunduruyor. Oldukça güzel derinlemesine etki sağlayabiliyoruz. Bir de 20 mil olduğu için de e, aynı zamanda uzun sürede götürüyor. Derinlemesine etki yapması, ee, ve aynı zamanda hemen eminim gibi pek çok etkisi kendisine tekrar alınabilir kıldı. Benim için öyleydi en azından. Bunların dışında Nars'ın bir pudrasını almıştım. Ee, bitti de ama ben bitirmedim. Kardeşim bitirdi. Bu pudra ciltte transparan bir etki bırakmasının yanı sıra parlak bir bitişi olan bir üründü. Ya böyle aman aman parlak işte sim var gibi düşünmeyin de zarar vesaire diyeyim size. Çok az. E, fakat benim daha bir sorun oluşturdu. O yüzden kardeşime devrettim kendisini. Ve sevmedim. uçurdum aynı zamanda şu an. Yani sevmemek değil benim cildime uyum sağlamada eminim. Pek çok insanın favorisi olan bir üründür diye düşünüyorum. İşte benden bugünlük bu kadar. Ben sevdiğim, sevmediğim şeyleri paylaştım sizlerle. Kendinize iyi bakın. E, yorum yapmayı unutmayın. Belki bunlardan siz de kullanmışsınızdır. Veya sizin önerileriniz vardır. Onlara da açın. E, like yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Destek önemli. Hoşçakalın.